Bazı arkadaşlarımız kulaklığı alabilmiş, bazıları ise alamamış. Ama bazı arkadaşlarımız gerçekten bu ürünü buluyor. İhtiyacı olmasa dahi ya ben bunu okuturum kafasıyla bu ürünleri satın alıyor. Dostlar selamlar, ben Hüseyin Ocak. Uzun zamandır görmüş olduğum ama ya hadi bugün olur da yarın olmaz falan diyerek geçiştirdiğim... Bugün 13 Ocak 2021 ve bugün gördüklerim karşısında artık susmamam gerektiğini anladığım bir video olacak bu. Bu videonun konusu ne olacak? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere BIM dönem dönem bazı ekipmanları pahalı ekipmanları daha uygun fiyatla bizlerin karşısına sunuyor. Bunlar ne oluyor? İşte gaming masa, gaming kulaklık, mouse veya atıyorum işte Çeşitli YouTuber ekipmanlarını getiriyor daha uygun fiyatlı. Ben de bundan yaklaşık bir ay önce PC hocası FAN'da bir ilan gördüm. O ilanda da aynen şu yazı işte BIM'de stil serisi kulaklık gelecek. Önerir misiniz fiyatı şu fiyatı gayet uygun almamı önerir misiniz diye arkadaşlar fikir alışverişinde bulunmak istemiş. Ve gerçekten de güzel bilgiler gördüm işte alabilirsin işini görür fiyat performans sürünü fiyatı gayet uygun. Bugün... 13 Ocak 2021 ve bugün bu kulaklık bütün bimlere dağıtıldı. Bugün yine PC hocası Fana girdiğim zaman bazı arkadaşlarımız kulaklığı alabilmiş, bazıları ise alamamış. Ama bir de bazı fotoğraflar gördüm ki gerçekten ya artık kardeşim bu da yapılmaz dediğim ve bu videoyu çekmeye karar verdiğim fotoğraflardı. Neydi o fotoğraflar? Şimdi ilk olarak bu kulaklığın bimin resmi sitesinde ve bütün marketlerinde market zincirlerinde satış fiyatı 349 TL. BİM bu kulaklığı bizlere 349 TL'ye satıyor. Ama bazı akıllı arkadaşlarımız şimdi diyebilirsiniz ki ya kardeşim bu çocuk buna para vermiş istediği fiyatı satar bu seni ilgilendirmez. Evet öyle yani eğer bir kişi bir Ürüne para veriyorsa o ürünü isterse 15 katı fiyatına dahi satabilir. Ama görmüş olduğun fiyatlar gerçekten çok ütopik fiyatlardı. 350 TL'lik bir ürünü hadi 400 TL'ye sat veya 450 TL'ye sat bu senin bir kar marjındır. Ama sahibinden.com'da öyle ilanlar gördüm ki gerçekten yok artık dediğim ilanlardı bunlar. 700 TL'ye bile bu kulaklığı satanlar var. Nereden anladın diye soracak olursanız bugün 13 Ocak 2021 ve bu ilanların siteye koyuluş tarihi, veriliş tarihi de 13 Ocak 2021. Adam bildiğin bime gitmiş, bimden bu kulaklığı ürünü satın almış ve satın alır almaz bu sitelere bu ilanları yüklemiş. Şimdi PC Ocas fan grubundan bahsedeceğim yine orada bazı paylaşımlar gördüm. İşte ben bu kulaklığı alamadım, o kadar sırada bekledim, tükenmiş diye. Bunlar nasıl oluyor? Kısaca bundan bahsediyorum. Şimdi BİM'e bu kulaklıklar bir iki gün öncesinden geliyor. Yani 13 Ocak'ta satılacaksa 13 Ocak'ta sabah bu kulaklıklar indirilmiyor. Bir iki gün öncesinden depoya koyuluyor diye biliyorum. Ve BİM çalışanları kendilerine ayırıyor diye yıllarca söylenti var. Doğru mu gerçek mi bilmiyorum ama ben Mersin'de yaşayan birisi olarak buradaki çoğu BİM'e gittiğim zaman bu ürünleri bulamıyorum. Yani... Sabahın köründe dahi o sıraya girsem kapılar açılıyor böyle iki tur atıyorum içeride adam diyor ki bana tükendi kalmadı Bazı arkadaşlarımız da sabahın köründe oraya sıraya giriyor bekliyor bekliyor benim gibi bu cümleyle karşılaşıyor Ama bazı arkadaşlarımız gerçekten bu ürünü buluyor ihtiyacı olmasa dahi ya ben bunu okuturum kafasıyla bu ürünleri satın alıyor ve ilana koyuyor Arkadaşlar sizinle açık konuşacağım bir ürüne ne kadar ihtiyacınız varsa olabilir. Yani o ürüne gerçekten ihtiyacınız olabilir. Çünkü oyunlarda daha iyi ses kasmak veya kurgu yaparken daha iyi bir ses kalitesine sahip olmak isteyebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. İlk önce bir ürün satın alırken özellikle bu tarz ürünleri, yani BIM'in zaman zaman getirdiği ürünleri ikinci elde sahibinden.com'da ve bu tarz sitelerde, Facebook ilanlarda görüyorsanız muhakkak bir araştırın. Bu ürün e, ilana hangi tarihte konulmuş? bim o tarihlere yakın bir aralıkta. Bu ürünü tedarik etmiş mi? Yani satışa sunmuş mu? Bunu muhakkak araştırın. Adamlar bugün 13 Ocak gidiyor. Bu ürünü alıyor. Alır almaz hiç zaman kaybetmeden siteye yüklüyor. Sitede toplam 30 tane 30 sayfa ilan var. İlk 5 sayfası Bugün bu kulaklık yani ilana koymuş koyabilirler ama sizlere tavsiyem almayın aldırtmayın arkadaşlar yani bu ürünlerin ikinci yerini almayın hele ki böyle fiyat faiz fiyat farkları varsa bu ürünleri zaman zaman ben de satın alıyorum yani şu anda kullanmış olduğum masam Bim'den satın almış olduğum bir masa. Gerçekten de kullanışlı bir masa. Ama e, bunu ben sabah gittiğimde bulamamıştım. Yani gidip sorduğumda bu ürün maalesef kalmadı dediler. Mersin'deki birçok bime sorduğumda ancak bulabildim. Doğru olabilir mi? Olabilir. Çünkü insanların gerçekten ihtiyacı var bu tarz ürünlere. Ve hesaplı olduğu için de direkt almak istiyorlar. Ama şunu unutmayın. Türkiye'de o kadar kendi uyanık zanneden insanlar var ki... Ya ben bu ürünü alırım, satarım kafasındalar. PC hocası FAN'da mağdur edilmiş birçok arkadaşımızı gördüm. Yani... Günlerdir bekliyorlar gerçekten. Hatta haftalar öncesinden grup üyelerine bu kulaklığın özelliklerini sorup araştırıyorlar. Bugün görmüş olduğum manzara gerçekten ihtiyacı olan insanların, alan var ama gerçekten ihtiyacı olan insanların, arkadaşlarımızın bu ürünlerini tedarik edemediğini ve ne yazık ki web sitelerine girdiğim zaman da bu tarz ilanları görmemle böyle bir video çekmek istedim. Buradaki amacım konuşmak, işte sizlerin etkileşimini almak değil. Kesinlikle böyle şeylere itibar etmeyin arkadaşlar. Ben bunu zaten herkese diyorum. En basit şu masayı bile ben ilk aldığımda 250 liraya almıştım. Bunu 550-600 liraya ya 800 liraya bir web sitesine koyup satmaya çalışanını gördüm. Bu gerçekten öyle. Airpods tarzı kulaklıklar geliyor. Adamın birisi gidiyor. Bundan 20-30 tane alıyor. 40-45 liraya satılan kulaklıklar bunlar. 40-45 liraya satılan kulaklığı yine bir online alışveriş sitesine gidiyor. Tamam mı? 40-45 liraya satılan kulaklığı 300 liraya falan satıyor. 250 liraya satıyor. Neden? İşte birebir lisanslı ürün diye. Bir ürün almadan önce muhakkak ki BIM ve A101 ürünlerine bakın. Çünkü uyanıklar özellikle BIM ve A101 ürünlerini tedarik etmek istiyor. Tamam mı? Şokta da bu bazen oluyor ama 1101 101 daha revançta Bu ürünleri satın alıyorlar ve bahiş bir fiyata online alışveriş sitelerinde satmaya çalışıyorlar. Satanlar da var. Buna inanan insanlarımız da var. Ben bu tarz insanlara hiçbir zaman inanmamanız adına böyle bir video çekiyorum. Evet diyeceklerim bu kadardı. Bu videoyu çekmeme vesile olan PC Hoca Sıfan grubuna da teşekkür ederim. Tabi onların bir hiç i̇steği olmadı bu videoyu çekmem için ama ben oradaki paylaşımları görerek böyle bir fikir buldum. Yani dedim ki artık insanları bu konuda bilinçlendirmem lazım. Çünkü gerçekten ben 20 yaşındayım ama işte 10 yaşındaki bir çocuğun da hayali o kulaklığa sahip olmak. Sen belki kafanca ticaret yapıyor olabilirsin ama 10 çocuğu, 10 yaşındaki çocuğun gerçekten hayal ettiği bir ürünü hiç ihtiyacın yokken satın alıp ticaret yapıyorsan Burada düşünmemiz gereken, düşünmen gereken bazı şeyler var. Lütfen daha da dikkatli olun. Evet videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız veya videoyu beğendiyseniz aşağıdaki butonlardan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak etmeyi unutmayınız. Ve sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Bu konu hakkında bir şeyler yaşadın mı? Yine aşağıya yorum olarak etmeyi unutma. Bir sonraki videoya dek kendine çok çok iyi bak. Hoşçakal.